Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bu yıl yine hatırlatıcı videomuzu orman yangınları konusunda yapmak durumundayız. Bunu her sene yapıyoruz. Hatta bu yıl biraz daha bu konuya odaklanmış durumdayız. Hatırlayacaksınız geçen sene Türkiye orman yangınları açısından tabiri caizse felaket bir yıl yaşadı. Toplam yanan alan tam 7 kat arttı. Burada da Antalya'da meydana gelen yangının ne yazık ki çok büyük faktörü vardı. Bu yıl bu kiralama operasyonu Orman Bakanlığı üzerinden değil savunma sanayi başkanlığından yapıldı ve bazı yenilikler nedir bunlar? Türk Hava Kurumu uçaklarının geri dönmesi, tek motorlu air traktör uçaklarının envantere girmesi gibi bazı adımlar atıldı. Bu programımızda bu yıl orman yangın söndürme filomuzda neler var? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada payı nedir? Bu gibi konuları işleyeceğiz ama videonun başında da uyarmak istiyorum. Yangın sadece havadan söndürülmüyor. Ne yazık ki yangınların çok önemli bir nedeni insan, insan faktöründen ortaya çıkıyor. Ormanlarımızı gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Havadan müdahale yangının başlangıcı için çok çok önemli ama o uçak ve helikopterler veya insansız hava araçları kadar yerde yangınlara karşı savaşan, Personel sayısı çok önemli, arazöz sayısı çok önemli, yer ekipmanının özellikleri çok önemli ve her şeyden önce de, de halkımızın, vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesi çok çok önemli. Uzun bir aradan sonra bu yıl ilk defa orman yangınlarına Türk Silahlı Kuvvetleri de mücadeleyle ilgili dahil olmuş oldu. Hatırlayacaksınız daha eskiden c 30 uçaklarına bir yangın söndürme kiti konmuştu ve bu uçaklar dalış ve çıkışlarla o kargo kapısından çeşitli su veya söndürme malzemelerini atarak yangınlara müdahale ediliyordu. Fakat uçakların gövde ve kanatlarında birleşim yerlerinde ağır hasarlar tespit edilmeye başlandı. İşte Türkiye daha C-30'larımız 1964'te envantere girmeye başladı ama uzun yıllar kullanılacak. Bununla ilgili modernizasyon yapılıyor ve görüyorsunuz bir ordunun savaş uçakları kadar nakliye uçakları da çok önemli. Bu açıdan geri plana çekilmişti. Bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri 2C133'a ile tekrar sahaya indi. Ama bunlar o gördüğümüz o dalış çıkışlar değil. Alçak irtifada Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri fabrikaların asfalt tarafından üretilmiş özel bir kit konuyor. Bunları aynı hava indirme gibi bırakarak arka kargo, kargo kapısından ormanlık alana dökülüyor. Bunlar birinci faktörde yardımcı olacak ekipler. İkinci olarak helikopter gücü Milli Savunma Bakanlığı e, buralara yöneltmiş durumda. Bunlar Türk Hava Kuvvetleri'ndeki AS532 Cougar'lar, Kara Havacılık Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki CH-47F Chinook helikopterleri aktif olarak görev yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik de İçişleri Bakanlığı üzerinden orman yangınlarında e, mücadelede yoğun olarak görev yapıyor. Buna tabi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne eklemek lazım. Ama geçtiğimiz günlerde şöyle bir görüntü MSB paylaştı Milli Savunma Bakanlığı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki Sea Hawk helikopterleri de o gövde altına takılan Bambi denen sepetlerle yangın söndürüyor. Fakat tabii şurada şu riski de buradan belirtmek lazım. Donanmanın elindeki Sea Hawk helikopterleri özel ekipmanlara sahip. Nedir bu ekipmanlar? Örneğin gövde altında takılan özel Denizaltıları bulunmaya bulunmasını tespit edilmesini sağlayan özel akustik sistemler var. Birçok deniz üzerindeki işte suüstü hedeflerinin tespit edilmesini, görüntülerin alınmasını sağlayan ekipmanlar var. Gerçekten çok çok pahalı hava araçları. Bu tabi orman yangınlarıyla mücadele ederken bir helikopterin bir kaza kırına uğraması Türk Deniz Kuvvetleri açısından büyük bir kayıp olabilir. Bu nedenden dolayı bu helikopterlere açıkçası Türkiye'nin gözü gibi bakması gerekiyor. Çünkü yerine koyabilmek ekipmanı nedeniyle artık çok çok zor durumda. Böyle bir helikopterin yangına verilmesi ne kadar dolu bilemiyorum açıkçası. Bir başka konu da bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın 2C-130 dedik. Yaklaşık 18 helikopter ağırlıklı Kayseri merkezli olarak tüm Türkiye'deki operasyonlara destek verecekler. Bu helikopterlerin kullandıkları 30 adet 2,5 ton ve 7 adet de 7,5 ton bambiler sepetlerde asfalt tarafından yapılmış durumda. Bu bambi deyip geçmemek lazım. Her birinin değeri çok çok pahalı. 150 bin dolara çıkıyor. Ve buna ihtiyacınız olduğu zaman hani şöyle bir düğmeye basalım hemen gelsin Türkiye gibi söz konusu değil. Sıraya giriyorsunuz sizin için üretiliyor ve geliyor. Ama gerçekten asfalt bu konuyla ilgili adım atmış. Bunların üretimi askeri fabrikalar tarafından gerçekleştirilmesi de önemli bir adım. İkinci sevindirici geliştirme Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu 3 yıldır ihalelere girip, giremiyordu çünkü... Daha önceden bakanlığın belirlediği işte 5 tonun altındaki uçaklar kabul edilmiyordu. Ee, ve cl 215lerinde kapasiteleri 4900 tondu. Şimdi orman yangınları ile ilgili işte yok bu uçaklar eskidir, şudur budur değil konumuz. Karınca sırtında taşıdığı bir damla suya bile ihtiyacımız var. Bunlar Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın büyük desteğiyle 3 uçak aktif hale getirildi. Bu 3 uçak Joker gibi kullanılıyor ve 3 uçak e, ağırlıklı olarak Bodrum'da, Güvercinlik'teki meydanda ve görüyoruz işte Datça yangınında, Marmaris yangınında göreve başladılar. Bu uçakları uçurabildiğimiz kadar faal tutmamız lazım. Sonrasında da bu uçaklar gidip turboprop motoruyla e, daha uzun vadeli mi kullanılacak? Başka konulara mı adım atılacak? Açıkçası bunların planlarını yapmak gerekirse de bir sonraki yeni nesil, 515 olarak adlandırılıyor. Bunlara sipariş verilmek durumunda bu konu çok çok önemli. Bu uçakların aktif olması, bir uçağa baktığınız sürece uçurursunuz. Eğer bakmazsanız o uçağa gayri faal olur, ne kadar yeni olursa da olsun. Bu nedenden dolayı her zaman söylüyoruz, uçakların yaşı yok, bakımlı veya bakımsız uçak var. Hava kurumu yanlış adımlar attı, ihaleleri alamadı. Bunda da tabii geçmişteki biraz performans düşüklüğünün etkisi var. Bunlar da önemli durumlar olduğunu belirtmemde fayda var. Bu yılın bir başka önemli yeniliği diyelim tek motorlu uçakların tekrar kullanıma çağrılması. 3 ton ağırlığında Amerikan Air Tractor'un uçakları kiralandı toplam 14 adet. Bu 14 adet uçağın 9'u çift kişilik. 2 pilot uçuyor. Bir gözlemci pilot bir de normal pilot. Bu kiralama Air Tractor'un Avrupa merkezi şirketi üzerinden yapıldı. Uzun vadeli 3 yıllık bir anlaşma yapıldı. Saatine 5000 dolar ödeniyormuş. Ee, ve yaklaşık bu hava araçlarında tanesi yaklaşık 3 milyon dolar. Denize inebilen yani gövde altında iniş takımı yerine flot olan modelleri de yaklaşık 4 milyon dolar. Bizdekiler kara modeli, karaya iniş kalkış yapıyorlar. Bu uçaklar yangının başlangıcını yakalayabilirseniz çok etkili. Hemen seri bir şekilde gidip gelmeye başlıyorlar. Başlangıç noktalarına su veya söndürücü kimyasal atarak yangının yayılmasını engelliyorlar. bu ben uçakların gelişiyle de ilgili haberler yapmıştım size. Bir başka önemli güç ise geçen sene 2 adet 2 artı 2 Çanakkaleva Adana'da görev yapıyordu. 4 adet şunun sivil modeli model 234'ün sayısı 4'ten 5'e çıktı. 5 adette 107 model 107 olarak adlandırılan bunun bir tık küçüğü ama gece görüş sistemine sahip helikopter kiralandı. Bu sayı çok çok önemli. Model 107 5 tona 5 adet var. E, bu gece görüşte biraz tartışma oldu. Şimdi gece görüş sistemi şöyle çalışıyor. Özel bir gözlük var. Pilotlar takıyor eğitimlere sahip ve ısı farklarından dolayı bir görüntü oluşturuluyor. Ama Normalde askeri amaçlı bu sistemler geliştirilmiş. Sivil havacılıkta da artık kullanılıyor. Askeri amaçlı geliştirilen sistemde örneğin bir terörist sigara yaktığı zaman bu ısı farkını sistem bulabiliyor. Fakat e, bunu bulurken yangın bölgesi var. Aşağınız tamamen nasıl oluyor operasyon? Burada özel sistemler devreye giriyor. Yani gündüz gibi ateşin dibine kadar girmiyorsunuz. 500 fit minimum irtifa bırakmanız lazım ki... Bizim ormanlarımızın çok önemli bir kısmı dağlık vadiler var, sarp araziler var. Buraya 500 fitten yaklaşıyor, 500 fit üzerinden suyunu bırakıyor. Gece operasyonunda ayrıca çok önemli bir nokta da bu su alımlarının ya denizde özel belirlenmiş bölge veya aydınlatılmış orman içinde kurulmuş özel havuzlardan yapılması lazım. Bu noktaların da belirlenmesi lazım. Normalde biliyorsunuz yangın operasyonlarının çok önemli bir kısmı gündüz yapılıyor. Bu helikopterlerle gece müdahale etmek mümkün hale geliyor ama e, tabi bu, bu gece operasyonunda riskli olduğunu belirtmem lazım. Yangına ne kadar yaklaşıp doğru noktadan suyu atarsanız o kadar söndürebiliyorsunuz. Bu yıl belirttiğim gibi Orman Bakanlığı ihaleyi yapmadı. Savunma Sanayi Başkanlığı'na bu ihale verildi. Aralık ayında teklife çağrı dosyaları çıktı. Ocak'ta ihale Mart Mayıs derken iş ne yazık ki bazı konularda da biraz sarkmış durumda. Örneğin bazı tanker uçaklar gelemedi. Veya Türk Hava Kurumu'nun kiralayacağı helikopterlerden bir kısmı gelemedi. Bunlar işte son dakika izinleri mesela Mayıs ayında gelen helikopterlerin bazısı Temmuz ayında envantere alınabildi. Şimdi bunlarla da ilgili de tabi Savunma Sanayi Başkanlığı'nın da kendine göre bir politikası var. Kendine göre bir yaklaşımı var. Ama hani çok şükür bugün itibarıyla çok çok büyük yangınlar henüz daha pek olmadı ama tam yangının Artık pik sezonuna, yoğun sezonuna girmek üzereyiz. Umarız geçen seneki gibi felaketlerle karşılaşmayız. Gerçekten hani yanan bir ağacın bile değeri inanılmaz bizlerin gözünde. Söndürmek için hava araçlarına ne yazık ki çok çok ihtiyacımız var. Ama bunu da tekrar söylemek istiyoruz. Kiralanan hava araçları Savunma Sanayi Başkanı'na 3 yıllık ihaleye çıktı. Uzun vadeli kiralanmak veya... Orman Genel Müdürlüğü'nün filosunda kalıcı bir hava aracı filosu yapısı haline gelinmesi lazım. Bu konuyla ilgili de zaman zaman fırsatlar var. Bunu iyi planladığınız zaman uygun fiyatları alabiliyorsunuz ama işte görüyorsunuz küresel ısınma, dünyada artan sıcaklık farkları, kuraklık dediğiniz zaman bunların hepsi orman yangınlarının risklerini giderek yükseltiyor. Umarım... Bu konuyla ilgili daha da uzun vadeli adımlar atılır. Kalıcı filolar akıllı planlamalarla elde tutulur. Çünkü bir başka önemli noktada bunlarla ilgili filoyu tutmak için alıyorsunuz uçağınızı, helikopterinizi. Onları uçuracak pilotları elde tutmak, onların bakımlarını yapacak teknik ekibin kurulması çok çok önemli. Tabii bu yıl mevcut 55 helikopter, 22 uçakla birlikte... 6 insansız hava aracı TB2 ve Aksungurlar görev yapıyor. Onlar geniş alanı tarayarak bir yangın riski ortaya çıktığı zaman bu bilgileri paylaşarak ee, hızlı bir şekilde müdahalenin gerçekleştirilmesini gerekiyor. İnsan kaynağı diyoruz, arazöz diyoruz, tanker diyoruz. İsterseniz o rakamlara da vereyim. 21.000 personel görev yapıyor orman yangınlarıyla ilgili. 1359 arazöz var. 2270 müdahale aracı var. 692 iş makinesi var. Bunların da değerleri uçak ve helikopterler veya İHA'lar kadar önemli. Herkese yangınsız günler diliyorum. Gerçekten büyük felaketler. Çünkü bizler de işte ben şu an İzmir'deyim. İzmir'de inanılmaz bir rüzgar var bir haftadır. Yani öyle böyle değil. Gerçekten minicik bir aksaklık ki işte geçtiğimiz günlerde Çeşme tarafında bir hayvan barınağı yapılırken kaynaktan Çıkan bir kıvılcım büyük bir yangına neden oldu. İşte görüyorsunuz minicik bir şey elinizden kaçıp gidiveriyor ve yangın çıkmasına neden oluyor. Herkese yangınsız günler diliyorum. Umarım bu felaket sonuçta bir yangın felakete girmeden bu yaz sezonunu atlatırız ve kalıcı filomuzu kurarız.